Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar, merhabalar. Evet, yine Dolar-TL ve piyasalar üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Ancak analize başlamadan önce hemen küçük bir usta değinmek istiyorum. Dünkü analizimde birkaç ahlak ve terbiye fukarası insana yönelik olarak söylemiş olduğum bazı sözlerim sonrasında benim çok kızgın ve sinirli olduğum düşüncesiyle sanki artık analiz yapmayacağım şeklinde bir düşünce oluşmuş. Birkaç gelen yorumdan böyle bir izlenim edindim. Sevgili arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle mümkün olamaz. Ben 3-5 tane soysuzun lafıyla sözüyle hareket edecek veya onların bu tür davranışlarından yılacak bir insan değilim. Onlara daha inatla e, yorum yapacağından emin olabilirler. Zira bugün sabah saatlerinde de zaten gerek emniyetin bilişim suçlar bürosuna gerekse adli makamların bilişim suçlar savcılığına 5-6 kişinin isimlerini bildirmek kaydıyla konuyu yargıya intikal ettirdim. Evet değerli arkadaşlar şimdi e, dolar tl'ye bakıyoruz dolar tl'deki tablomuz şu an itibariyle 5.28-24 seviyelere de geri çekilmiş durumda. 5.30 seviyesinin dün en son vermiş olduğu analizimde 5.35-32 bölgesinin bir destek hattı olduğunu bu destek hattının güçlü bir destek hattı olduğunu ve şahsi düşünce ve kanaati itibariyle de bu desteğin kırılmasını beklemediğimi veya kırılma ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade etmiştim Öncelikle arkadaşlar bir kez daha bir hatırlatmada bulunma ihtiyacını hissediyorum. Hala destek ve direnç kavramlarının ne anlama geldiğini tam olarak bilmeyen ve maalesef ki bunu araştırma gereğini dahi hissetmeyen bazı arkadaşlarımız bulunmakta. Değerli arkadaşlar bir destek veya direncin kırıldığından aşıldığından söz edebilmek için anlık bir şekilde o direncin üstüne çıkılması, anlık bir şekilde o desteğin aşağısına kayılması, sarkılması bu destek veya direncin kırıldığı anlamına gelmez. Teknik analiz e, ilmi şunu net bir şekilde bir kural olarak vurgulamıştır. Bir desteğin kırıldığından söz edebilmek için minimum o desteğin aşağısında iki kapanış olmalı. Bir direncin aşıldığından bahsedebilmek için de o direncin üzerinde minimum iki kapanış olmalı. Biz 5.50 e, 4 direncini niçin aşamadık? Üzerinde iki defa kapanış yapamadığımız için. 5.50 direncini niçin aşamadık? Üzerinde iki defa kapanış yapamadığımız için. Şu anda 5.30 desteğinin aşağısında bulunuyoruz. 5.30, 5.28'den seviyesindeyiz. Ancak muhtemeldir ki bugün 5.30 desteğinin altında bir kapanış yaşanacaktır. Eğer son 2-2.5 saatlik süre içerisinde ekstra bir değişiklik söz konusu olmazsa ancak buna birinci kapanış diyeceğiz. Eğer yarın da... 5.30 desteğinin aşağısında bir kapanış yaşanırsa işte bu zaman veya kapanış yaşama ihtimali gün içerisinde çok güçlü bir olasılık haline gelirse bu durumda 5.30 desteğinin kırıldığından söz edebiliriz ama şu an için teknik e, literatür adına e, net ve kesin bir şekilde 5.30 desteği kırılmıştır şeklinde bir tespitte bulunmamız doğru değildir şimdi arkadaşlar bugün e, dolar tl'nin 5.30 desteğini çok ısrarlı bir şekilde sorguladığını, 5.30'un çok yakınlarına geldiğini, hatta öğleden sonra bir ara 529 90 seviyesini gördükten sonra tekrar 5.31-50'lere doğru bir atak yaşadığını ve bir anlamda bu desteği çok ciddi ve kararlı bir şekilde sorguladığımıza tanık olduk. Bu Kararlı ve ciddi sorgulama hangi saatlerde başladı? Sabah saat 11 civarlarında başladı. Yani Londra piyasalarında traderların ve büyük fon yöneticilerinin bilgisayarlarının başına oturdukları saatte başladı. Yine bu saatlerde arkadaşlar ne tür haberler gelmeye başladı? Evvela ee, dolar tl'yi bugün etkileyen 3-4 ayrı rüzgar vardı. Farklı farklı bölgelerden gelen rüzgarlar vardı. Davos'tan gelen rüzgarlar. Efendim Rusya'dan gelen rüzgarlar ve iç piyasadan esen rüzgarlar vardı. Neydi arkadaşlar Davos'tan gelen rüzgar? Bakan Sayın Albayrak, Davos'ta hani Davos toplantılarını Van Minute söyleminden çok net hatırlayacaksınız. Bu toplantıda Merkez, Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak sıkı duruşun devam ettiğinin, mali disiplin politikalarından asla ve asla tabiz verilmediğinin, ve özellikle altını çizdiği bir nokta olarak son dönemlerde ekonomiyi canlandırmak, durgunluk, resesyon vesaire vesaire gibi ekonominin aleyhine gelişebilecek olan oluşumların önüne geçebilmek ve reel ekonomiye bir can verebilmek adına alınan tedbirlerin, açıklanan paketlerin tamamıyla ve tamamıyla mali disiplin çerçevesi içerisinde gerçekleştiğini, bunların asla bu disiplin politikasından bir taviz vermek anlamına gelmediğini ve Oradaki yabancı meslektaşlarına, mevkidaşlarına bir şekilde izah etmeye çalıştı. Zannediyoruz ki bu açıklamalar olumlu bir hava yarattı. Hatta Sayın Albayrak şu ifadeyi de kullandı. Dedi ki biz enflasyonun %15'e kadar indirebileceğimizi düşünüyoruz ve büyüme oranlarımız da oldukça çok düşük, çok vahim seviyelerde gelmeyecektir. Dedi. Esas önemli ifadesi arkadaşlar. Merkez Bankası'ndan bağımsız çalıştıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu ve hatta 6 Mart tarihindeki Merkez Bankası faiz toplantısında Merkez Bankası'nın faizler konusunda nasıl bir karar vereceğini dahi bilmediğini vurguladım. Tabii ki bu açıklamalar bir anlamda e, kulağa hoş gelen söylemlerdir ve şunu arkadaşlar çok net bilmekte yarar bulunuyor ki piyasalar belli söylemleri, Bahane olarak kabul ederler ve bu bahanenin üzerine bir süre giderler. Ana politikaları farklı olabilir, ana düşünceleri farklı olabilir. Ama o an o rüzgarı arkalarına almak kaydıyla o haberi veya o oluşumu bir şekilde değerlendirebilirler. Bakınız, Merkez Bankası Ocak 16 tarihinde yapmış olduğu toplantısında kesinlikle ve kesinlikle bir faiz indirimi yapmayacağına dair bir söylemde bulundu. Ve bu şekilde... Oluşan faiz indirimi gelir mi şeklindeki Mart ayındaki veya seçimlerden önce bir faiz indirimi gelir mi şeklindeki beklentileri törpülemiş oldu. Bunu merkez bunu yabancılar da çok iyi biliyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Merkez Bankası mutlaka ve mutlaka bir faiz indirimi yapacaktır. Ama şu an için... O faiz indirimi yapma beklentisini bir köşeye bırakmak kaydıyla faiz indiriminin yapılmamış olması durumunu bir bahane, bir sebep, bir neden olarak kullandı. Ve 5.45-5.42 bölgesine kadar yaşanan geri çekilme sonrasında dış dünyadan da kaynaklanan bir takım olumlu iyimser havalarında etkisiyle dolar tl'nin 530'lara kadar geri çekildiğini görmekteyiz. Arkadaşlar ikinci bir neden olarak Merkez Bankası... 16 Ocak tarihinde yapmış olduğu toplantısının hemen ardı, toplantısı sonrasındaki tutanaklar bugün açıklandı. Ve bu açıklanan tutanaklarda da yine benzer şekilde sıkı duruşun devam edeceği ve e, bir anlamda faiz indirimleri konusunda acele edilmeyeceği mealinden bir takım ifadeler e, de bulunuldu. Ve tabii ki arkadaşlar faizlerde, tahvil faizlerinde bir geri çekilmenin olması ve bu faizlerdeki geri çekilmeye bağlı olarak yabancının tahvil satışları ve bu satışlar sonrasında yabancının eline geçen TL'nin şu an için dolara değil de 100 bin direncini aşma eğilimini gösteren ve hatta bu konuda da oldukça niyetli olduğu gözlenen borsaya yönelik bir ilginin olması nedeniyle şu anda yabancı kaynaklı sıcak para bir şekilde Doları değil borsayı hedef seçmiş durumda. Tabii ki borsanın ne kadar nefesi olabileceğini e, ve bu konuyla ilgili olarak detaylı analizleri birkaç video geriden 100 bin direnci aşılır mı aşılırsa ne olur başlığı altında sizlere anlatmıştım. Twitter'da da, da bu hususta gelen sorularınıza yanıtlar vermekteyim zaten. Evet değerli arkadaşlar şu an dolar tl üzerinde olumlu bir hava esmekte ve 5.30 desteğinin aşağısına gelmiş bulunmaktayız. Ancak ve ancak çok net ve kesin bir ifade ile. Ben 530 desteğinin hala güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Aşağısına yönelik birkaç kuruşluk sarkmalar söz konusu olsa bile ben bu destek seviyesinin asla ve asla gözden kaçırılmayacağını, önümüzdeki kısa süreç için bu destek seviyesinin önemini sürekli bir şekilde ortaya çıkarabileceğini, hatta kısa süre ifadesini yanlış bir kelime olarak kullandım. Önümüzdeki uzun orta uzun vade için dahi 530 seviyesi çok net ve çok önemli bir destek olarak sürekli destek konumuyla, bakınız destek konumuyla karşımıza çıkacağını düşünmekteyiz. Zira içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik koşullarda net bir değişim oldu mu? Hayır olmadı. Seçimlere yönelik olarak her ne kadar mali disiplinden taviz verilmediği şeklinde bir takım söylemlerde bulunuluyor ise de söylemlerle değil, ekonomi rakamlarla konuşur. Gelecek olan rakamlar, gelecek olan veriler neyi gösterecektir? İşsizlik oranından tutun da büyüme oranına kadar, şuna kadar, buna kadar. Ve çok net bir şekilde arkadaşlar şunu değerlendirmenizi almanızı rica ediyorum. Madem ki ve madem ki ekonomi bu kadar iyiye gidiyor, madem ki ve madem ki alınan tedbirler şunlar bunlar bu kadar etkili bir şekilde e, ekonomi üzerinde destek fonksiyonunu arz etmeye başladı. Neden hiçbir üründe bir tek kuruş dahi indirim göremiyoruz? Niçin herhangi bir doların yükselişine, sebep gösterilme kaydıyla yapılan onlarca zamdan niçin bir tek tanesi dahi geri alınmadı? Yani bunları tamamıyla sizlerin takdirinize bırakıyorum. Benim ana tersefem şudur arkadaşlar, ekonomik durumda bir düzelme olmadıkça Türkiye'nin kırılgan yapısı, TL'nin kırılgan yapısı devam edecektir. Şu an için tablo bir takım haberlerin etkisiyle olumlu bir rüzgar esiyor olabilir ama Net bir şekilde şu düşüncem devam ediyor arkadaşlar 2019 yılı itibariyle seçimlere kadar da seçimlerden sonra da dolar tl'deki kademeli yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve 5 seviyesinin aşağısının ise hiçbir şekilde görülmeyeceğine yönelik kanaatim son derece güçlüdür. Tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki bu düşüncelerim asla bir yatırım danışmanlığı olarak algılanmamalı. Sadece ve sadece benim şahsi görüş ve kanaatlerimdir. Sizler katılabilirsiniz veya katılamazsanız, katılmazsınız. Eğer ki ekonomik koşulların ve dünyadaki jeopolitik ve küresel şartların bundan böyle iyiye gideceğini ve bu sebebe dayalı olarak da TL'nin değer kazanacağına yönelik bir inancınız var ise... Hiç dolar tl ne olur ne olmaz şeklinde sorular içerisinde kafanızı yormayınız. Paranızı faize yatırınız veyahut da daha iyi bildiğiniz bir yatırım aracına yatırınız. Ve değiliz ki bir sene beklersem üzerine %20 gelir. iki sene beklersem üzerine %20 daha gelmiş olur. Ortalama %40. Eğer 7 tl'den bile dolar maliyetiniz varsa arkadaşlar en kötü şartlar altında bir buçuk sene sonra e, paranızı eski halinize getirebilirsiniz. Bu riskten de kurtulmuş olursunuz. Ama... Ama tekrar tekrar belirtmek istiyorum kararı verirken bütün koşulları dikkate alarak aklınızda ve mantığınızda sorguladıktan sonra bir sonuca varmanız gerekiyor yatırım demek bugün alıp yarın satmak demek değildir bugün aldığınız Atıyorum 80.000 TL'lik bir aracı yarın piyasaya çıkardığınız zaman veya sıfır bir araç aldığınız zaman bile kontağı çevirdiğiniz anda en az 10.000 TL zarar ettiğinizi biliyorsunuz. Veya bugün 300.000 TL'ye aldığınız bir evi yarın satışa çıkarmak istediğiniz zaman derhal aynı fiyatı satamayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Yatırım bu demektir. Eğer bu amacın dışında bir... E, mantıkla piyasa içerisinde bulunuyorsanız siz tradersınız demektir. Eğer tradersanız siz belli bir sistem, belli bir disiplin içerisinde hareket etmek zorundasınız. Bu disiplin içinde gözünüzü asla ekrandan ayırmamanız, nerede stop loss, yapma, stop loss yapmanız gerektiğini bilmeniz, bütün destek ve dirençleri hatta saatlik 15 dakikalık periyotlardaki destek ve dirençleri dahi bilmeniz gerekmekte. Şimdi arkadaşlar Evet, e, dolar tl için genel görüşümün e, aynen devam ettiğini, hiçbir şekilde bir görüş e, farklılığının söz konusu olmadığını bir kez daha vurguladım. E, dün itibariyle arkadaşlar dolar tl'ye dair e, pivot seviyelerimizi sizlere aktarırken... Evet... 5.33.92 5.34 seviyelisinin pivot seviyemiz olduğunu bugüne dair dün gece aktardığım ve bugüne dair geçerli olmak kaydıyla pivot seviyelerimizin pivot noktamızın 5.34 olduğunu bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.31 eğer bu seviyede kırılacak olursa 5.28'ler seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini ifade etmiştim. İtekin bugün bu geri çekilmeyi yaşamış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar yarın için pivot bilgilerimiz bizim hangi seviyelere dikkat etmemizi Ön plana çıkarmakta. Eğer ki bu seviyelerden bir kapanış olursa ki muhtemelen bu civarlarda bir kapanış olacağı benziyor. Ben 24'ten sonra gece 24'ten sonra mutlaka kapanış değerlerine bağlı olarak pivot değerlerini aktaracağım sizlere. Şu anki kapanış verilerini dikkate alıcı şu anki seviyeleri dikkate alacak olursak. Yarına dair 5.30 seviyesinin zaten burası bir önemlidir desteğimizde bir pivot noktası olarak karşımıza çıktığını şayet 5.30 seviyesi aşağısında yarında, özellikle ve özellikle saat 11'de Londra piyasaları açıldıktan sonra 5.30 seviyesinin aşağısında kalan bir eğilim içerisinde olur isek bu durumda teknik ihtimal olarak söylüyorum. Tekrar altını çiziyorum teknik olasılık olarak 5.25'lere kadar bir geri çekilme ihtimali var görünüyor. Eğer ki 5.25 seviyesinin de kırılması ve bu seviyenin bir direnç olarak algılanması gibi bir oluşum söz konusu olur ise bu durumda şurada görmekte olduğunuz üzere 5.22'ye kadar devam edebilecek bir geri çekilme ihtimal dahilinde teknik ihtimal dahilinde görülmekte imiş. Şimdi arkadaşlar bugün özellikle dolar TL'nin 5.30 aşağısına gelmesini mütakip olarak yine 5 aşağısına gelecek mi 5 desteği kırılacak mı şu olacak mı bu olacak mı gibi gibi bir takım. Sorular kafanızda yoğunlaşmaya başladı ve bu soruların yoğunlaşmasına sebep olarak ise yine bazı e, insanların bu konudaki afaki yorumları. Düne kadar 5.40'lar, 5.45'ler civarında olunduğu tarihlerde hiçbir şekilde sesini çıkarmayan insanların yeniden sahne almaya başladıklarına tanık oluyorsunuz. Arkadaşlar piyasalarda asla ve asla olmaz diye bir şey yok. Fakat neden olsun sorusunu kendinize sormanız lazım. Dolar TL'nin 5 aşağısına gelmesini gerektirecek sebepleri görebiliyorsanız eğer bu hususta sizlere açıklanan nedenleri ve gerekçeleri makul ve mantıklı buluyorsanız bu yönde karar vermeniz gerekiyor. Ama yok piyasa koşulları dünya koşulları ve jeopolitik koşullar şu an için dolar TL'nin güçlenmesi TL'nin değer kazanmasını gerektirebilecek bir neden göremiyorsanız aynen benim gibi göremiyorsanız bu durumda dolar tl'nin önümüzdeki süreç içerisinde kademe kademe kademe bir yükseliş eğilimi içerisinde olacağı yönünde bir düşünceye öncelik vermeniz gerekiyor. Ne zamanki piyasa koşulları değişir, ne zamanki ekonomik koşullarımız iyileşmeye başlar, ne zamanki artık gelen ekonomik veriler ekonomimizin büyüdüğüne, sorunlarımızın azaldığına, borçlarımızın azaldığına dair bir takım güçlü sinyaller üretip ise işte o zaman yabancının da yerlinin de herkesin de TL'ye yönelik bakış açısı çok daha farklı olacaktır. Anahtar deliğinden bakacak olursak çok kısıtlı bir alanı görebiliriz. 3-5 gün sonrayı görebiliriz. Ama ne kadar geniş bir pencereden bakarsak o kadar çok faktörü görmüş oluruz. Anı düşünmek veya anlık iniş veya çıkışları bir heyecan vesilesi olarak kabul edip de o önde karar verin, o önde pozisyon olmak bizleri 2 gün sonra ciddi üzüntülere mahrum bırakabilecektir. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak genel görüş ve kanaatim bundan ibarettir. 5.30 desteğinin aşağısındayız. Yarın içinde 5.30'un aşağısında bir kapanış söz konusu olur ise bu desteğin kırıldığını teknik olarak söyleyebileceğiz. Bu durumda 5.25 ve 5.22 seviyeleri teknik olarak takip edilebilecek seviyeler konumuna gelecektir. Yine şahsi bir düşüncem olarak... Ben e, geçtiğimiz yakın tarihte görmüş olduğumuz 5-13 e, dip noktamız vardı. Bu dip noktasına kadar ulaşılmaksızın olası bir geri çekilmenin devamı halinde. Bakınız olası bir geri çekilmenin devamı halinde. Bu geri çekilme 3-5 gün boyunca devam edecek olur ise bu durumda, bu durumda en fazla 5-22'ye kadar bir geri çekilme olasılığının olabileceğini düşünürüm. Ancak benim ana beklentim çok kısa bir süre içerisinde belki yarın belki diğer gün bir iki gün içerisinde 5 25'in aşağısına gelinmeden şu anda 5 27 5 28'ler civarındayız. Gelinmeden tekrardan hızlı bir şekilde 5 30 desteğinin üzerine çıkılacağı ve 5 30 desteğinin net bir şekilde etkisini hissettirmeye devam edeceği yönündedir. Evet sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası ne yapıyor? Ne diyor? Sorumuzun cevabı olarak da bu hafta içerisinde arkadaşlar Merkez Bankası Ocak ve de Şubat vadelerde hiçbir işlem yapmadı. Zira işlem yapmasını gerektirecek bir durumda yok zaten. Dolar TL oldukça ılımlı bir seviyede. Ama dünkü analizimde de önceki analizimde de sizlere vurguladığım bir başka husus vardı. Merkez Bankası Ocak ve Şubat'ta işlem yapmıyor. Fakat Nisan vadede short işlemler yapmaya devam ediyor demiştim. Nitekim arkadaşlar bugün de Merkez Bankası Nisan vade için şok işlem yaptı. Ve yapmış olduğu pozisyon miktarı 7365 adet Nisan vade için pozisyon açmış durumda. Nisan vadede Merkez Bankası'nın diğer vadelerde pozisyon açmamasına rağmen Nisan vadede pozisyon açmaya devam ediyor olması şahsi düşüncem itibariyle seçimlerden hemen sonraya denk gelen bir ay olduğu için Nisan ayı bir ihtimaldir. Dolardaki spekülatif hareketleri engelleyebilmek, tabii ki bu spekülatif hareket yukarı yönlü bir hareketi baskılayabilmek adına elini güçlendirebilmek, pozisyon gücünü artırabilmek bakımından diğer vadeleri şu an için çok fazla önemsemiyor ama Nisan vadede işi sıkı tutmaya çalışıyor şeklinde bir görünüm var. Başka türlü izah edemiyorum bunu. Ocak ve Şubat'ta özellikle son 5.30'lara yakın bir seyir içerisinde olan Dolar-TL görünümünde yukarı yönlü bir atak olasılığının az olduğu şu günlerde bu vadeleri es geçip Nisan vadeye ağırlık vermiş olmasını farklı bir şekilde tanımlamak pek mümkün görünmemekte. Tabii ki başka başka sebepleri de olabilir ama ben şu anda bu sebebi ön planda tutmaktayım. Sevgili arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum saygılarım ve sevgilerimle. Tabii ki yarın da yine öğleden sonra Gerek dolar tl gerekse diğer e, önemli enstrümanlar hakkında sizlere saatlik olsun 2 saatlik olsun kritik an ve dakikalarda e, çeşitli e, ekstra bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Twitter adresim bildiğiniz üzere ethalukcanberktir. E, şimdilik hoşçakalınız diyorum saygılarım var.